Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları geçtiğimiz ay terazi burcunda 12. evinizde bir yeni ay yaşandı ve bu yeni ay enerjileriyle beraber ayın kapanışına şahitlik ettik. Dolayısıyla Ekim ayı başlangıcında geçtiğimiz ay yaşanan terazi yeni ayının etkileri de hakim olmaya devam edecek. Burada özellikle uzun zamandır kafanıza takılan bir mevzu, İçinizde kalan bir konu, ruhsal anlamda yaşamış olduğunuz bir farkındalık, geçmiş meseleleri çözmek adına karşınıza çıkan durumlar ve olaylar, olgular silsilesiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Aslında içsel bir temizleme, içsel bir ferahlama sürecinden geçtiniz Eylül ayı itibariyle. Şimdi ise Ekim ayında sizin zamanınız başlıyor desek çok da yanlış olmaz sevgili akrep burçları. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğenerek, paylaşarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Evet, Ekim ayı gündemine hemen giriş yapalım siz sevgili akrep burçları için. 1 Ekim tarihinde Venüs-Jüpiter karşılıklı yaşanacak. Venüs, Jüpiter karşıtlığı 2 derece terazi ve 2 derece koç burcunda meydana geliyor. Yani sizin haritanızın yine 12 ve 6. ev akslarında meydana gelen bir karşıtlık bu. Burada özellikle iş hayatınız, sağlığınız, günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınızla alakalı konularda aşırılıklardan uzak durmanız gerekiyor. Belki bu dönem yediklerinizi kaçırmış olabilirsiniz, uyku düzeninize fazla dikkat etmiyor olabilirsiniz. Sağlığınızla alakalı sıkıntıları yol açabilecek aşırı davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz. Bu konularda temkinli olmakta fayda olacaktır. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarınızla alakalı bazı konular kulağınıza çalınabilir. Burada tabii aşırı tepkiler vermek, aşırı reaksiyon göstermek, birden bir şeylerin hemen olmasını istemek, sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor Ekim ayının başlangıcından. 3 Ekim tarihinde de Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber e, zihinsel anlamda daha rahatladığımız bir e, sürece geçiş yapıyor olacağız. Merkür Retrosu sizin haritanızın 12. evinde başladı ve Başak Burcu'na kadar da yani 11. evinize kadar da geriledi. Hali hazırda tekrar Başak Burcu'nun da seyrine başlıyor olacak. Burada özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, kariyer gelileriniz... Arkadaş ve sosyal çevrenizle alakalı sorunları çözmek adına ortalama bir haftalık bir süreciniz olacak ve akabinde tekrar Merkür 12. evinize doğru ilerlemeye başlayacak sevgili akrep burçları 9 Ekim tarihine geldiğimizde ise Plüto retrosu bitiyor. Plüto 26 derece oğlak burcunda düz seyrine başlayacak. Aslında tabi plüto retrosunun bitmesinin etkilerini hemen bu ay içerisinde hissedemeyebiliriz çünkü yavaş ve ağır hareket eden bir gezegenden bahsediyoruz ve etkilerini uzun vadede hissedebiliyoruz. Burada geçtiğimiz aylarda yaşanan retro sürecinde özellikle çevresel ilişkileriniz, kendinizi ifade etmeniz, anlaşmalarınız, taahhütleriniz, sözleşmelerinizle alakalı konularda bazı karmik süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Belki verilen sözler tutulmadı, belki yanlış anlaşıldınız, belki ufak tefek kazalar, sıkıntılar yaşadınız. Yakın çevreniz, en yakınlarınız tarafından anlaşılmadığınızı düşündünüz. Ancak bu süreçte kendi iletişim tarzınızı gözden geçirmek adına size bir fırsat sunulmuştu. Bu nazardan bakıldığı zaman olayları ve süreçleri daha doğru bir şekilde değerlendirebilmek yerinde olacaktır. Burada artık Plüton'un Oğlak Burcu ziyaretinin son dönemlerindeyiz önümüzdeki sene itibariyle artık Plüton Kova burcuna geçecek ve sizin hayatınızda büyük değişimlere sebebiyet verecek Plüton'un dördüncü evresinden geçişi sevgili Akrep burçlarım burada özellikle olaylara olan yaklaşımınızı zihinsel performansınızı konuşma ve iletişim kabiliyetlerinizi yeniden gözden geçirmeniz adına aslında bir duraksama dönemi yaşanmış olsa da artık bu alanda doğru kararlar verebilmek adına daha emin bir şekilde ilerliyor olacaksınız. 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek ve Şiron'la kavuşumda olduğunu söyleyebilirim bu dolunayın. Özellikle sizin haritanızda 6. ev konularında iş hayatınız, yeni bir düzen oluşturmanız, sağlığınızla alakalı temalar, çalışma koşullarınız, ekibiniz, çalışma arkadaşlarınızla alakalı durumlarda artık bir tamamlanma, bir kapanış, bir şifa, bir karar aşamasına geldiğinizi gösteriyor sistem. Burada belki birçoğunuz iş değiştirebilirsiniz, yeni bir pozisyona geçebilirsiniz. Sağlığınız ve rutinlerinizle alakalı artık bir noktanın kapandığı ve yeni bir noktanın açıldığının farkına varabilirsiniz. Bununla beraber tabii Şiron da işin içinde olduğu için eğer sağlık problemleri yaşayan akrep burçları varsa şifalanmaları adına çok güzel bir dolunay enerjisi olacaktır. İş hayatıyla alakalı sorunlar yaşayan, çalışma koşullarıyla alakalı sıkıntıları olan akrep burçları varsa yine Uzun süren bu sürecin sonuna gelip artık yeni bir döneme giriş yaptıklarını, eski yaralarını iyileştirmeye başlayacaklarını gözlemleyebilirler. 11 Ekim tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişi başlıyor. Artık Merkür retro harekete başladığı yerden tekrar düz seyrine geçiyor. Demek ki geçtiğimiz aylarda gündemleriniz neyse özellikle kendi içinize kapandığınız, kimseyle paylaşamadığınız, Belki rüyalarınızda gördüğünüz, belki bazı ilahi mesajlar aldığınız gündemlerle alakalı olarak artık bir karar aşamasına geliyorsunuz. Kendi içinize bir takım kararlar alıyorsunuz. Belki geçmişteki insanlarla fikir muhasebesi yapıyorsunuz ve bir hazırlık sürecine giriyorsunuz gibi gözüküyor sevgili akrep burçları 12 Ekim gününe geldiğimizde oldukça ilginç detaylar var çünkü... 12 Ekim gününün enerjisi oldukça yoğun. Hem zorlayıcı hem de destekleyici görünümlerden bahsedebiliriz. Özellikle Mars Neptün karesi ve Merkür Jüpiter karşıtlığı bizleri ciddi anlamda zorlayacak gibi gözüküyor. Burada ruhsal anlamda bir doluluk, artık hayatın ritmine adapte olamama hali hat safhaya gelebilir. Yatırımlar, kazançlar, e, beklentiler, maddi beklentilerle alakalı da dikkatli olunması gereken bir süreç. Çünkü dolandırıcılık enerjileri açık, kandırılabilirsiniz, e, risk aldığınız alanlardan, büyük beklentilerle girmiş olduğunuz alanlardan eliniz boş çıkabilir. O yüzden özellikle mali konularda ve sağlık anlamında daha temkinli hareket etmeye çalışındırım. Ancak aynı zamanda güneş ve satürn arasında da çok güzel bir etkileşim olacak. Burada özellikle ruhsal anlamda kendinizi iyileştirme, ev alma, emla yatırım yapma, ailevi konuları şifalandırma, belki bir taşınma gündemi, belki bir yerleşme gündemi, belki artık köklenme ile alakalı, yani ben buraya köklendim hissiyatını yaşamakla alakalı da güzel başlangıçlara gibi bir süreçten bahsedebiliriz. Yine ruhsal arınma çalışmaları yapmak adına da, oldukça uygun bir süreçten geçiyorsunuz Ekim ayı boyunca sevgili akrep burçları 14 ila 19 Ekim arasında çok güzel gökyüzü etkileşimleri var Venüs ve Satürn arasında Güneş ve Mars arasında Venüs ve Mars arasında çok heyecanlı hareketli aynı zamanda güven veren başlangıçları etkileyen bir süreç yine 12. evi daha çok aktif ediyor ve aynı zamanda 8. evinizi burada ruhsal anlamda destek görmek mali anlamda destek görmek bilinçaltınızı şifalandırmak eski yaraları iyileştirmek artık hatıralarla alakalı e, travmaları temizlemek adına çok güzel bir süreç. Siz daha çok 4. ev, 8. ev ve 12. evde yaşayacağınız için bu enerjiyi ruhsal anlamda yaşayabilirsiniz. Aileden kalan miras, nafaka, hak ediş, bugüne kadar almayı beklediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz durumlar ve süreçlerle alakalı da pozitif etkileşimler var açıkçası. E, burada e, şunu söyleyebilirim. Çok sağlam yatırımlar yapabilirsiniz. Birçoğunuz ev alabilirsiniz büyük bir para elinize geçebilir toplu bir para elinize geçebilir geçmişte hak ettiğiniz ancak bir türlü karşılık bulamadığınızı düşündüğünüz alanlarda artık şans sizinle olmaya başlayacak sevgili akrep burçlarım ancak 20 Ekim civarında Güneş ve Venüs'ün Plüto ile kare görünümleri de olacak burada özellikle yıkıcı söylemlerden kaçınmaya çalışın sert kararlardan yıkıcı söylemlerden kaçınmaya çalışın özellikle burada İletişimle alakalı bir takım sorunlar, problemler yaşanabilir. Ee, yani biraz dürtüsel davranarak sert kararlar alabilirsiniz. Çevrenizi kırabilirsiniz. En yakınlarınızla sert diyaloglar içerisinde olabilirsiniz. Evet, güzel bir şeyler olurken bunu güzel bir şekilde sonuçlandırmak çok daha faydalı olacaktır. 23 Ekim tarihine geldiğimizde Satürn retrosu bitiyor ve hepimiz artık derin bir nefes almaya başlıyoruz. Satürn 18 derece Kova burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Tabii Satürn'ün bu geçişi özellikle karmik enerjiyi çok yoğunlaştırdı. Sizin 4. evinizden geçen Satürn ailevi konularda ciddi anlamda sizi sıkmış, bunaltmış, üzerinize büyük yükler yüklemiş olabilir. Omuzlarınızdaki ve üzerinizdeki ağırlık her zamankinden çok daha fazla olmuş olabilir. Ailenizle alakalı konularda eğer gerekli sabır ve çabayı gösterdiyseniz, bunun mükafatlarını almaya başlayacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Artık e kalıcı ve sağlam bir yer edinme süreci içerisindesiniz. Yani ben köklenmek istiyorum, ben yerleşmek istiyorum, ben daha stabil koşullarda yaşamak istiyorum dediğiniz ve buna uygun süreçleri şekillendirdiğiniz bir dönem Satürn Retros'un bitimiyle beraber başlayacak gibi gözüküyor akabinde Venüs'ün ve Güneş'in Akrep burcu geçişiyle beraber biraz kendinize gelmeye başlıyorsunuz. Artık gezegenler yavaş yavaş birinci evinizde. E, fiziksel anlamda daha iyi hissedebilirsiniz. Enerjinizi toplayabilirsiniz. O inziva sürecinden çıkıp biraz kendinize bakmaya ve toplum içine karışmaya başlayabilirsiniz. 25 Ekim tarihinde Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması bir derece akrep burcunda, güney ay düğümü yönünde ve venüsyen bir tutulma olacak. Sizin birinci evinizde olacak e, bu tutulma özellikle e, imajınız, karakteriniz, e, duruşunuzla alakalı önemli bir başlangıç. Burada özellikle kendinizle alakalı mühim kararlar verebilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızdan tamamen kurtularak yeni bir siz oluşturmak adına kadersel destekleyici, ...figürler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki birçoğunuz... E, ...fiziksel anlamda değişimlere gidebilir. Belki birçoğunuz... ...karakteriyle, görünüşüyle alakalı... ...değişimlere e, gidebilir gibi gözüküyor. Ama... ...özellikle... E, ...size hizmet etmeyen alışkanlıklar... ...ve fazlalıklarınızdan kurtulmak adına... ...değerlendirilebilecek bir... ...tutulma süreci olacaktır. 27 Ekim tarihinde... ...Retro Jüpiter burcuna doğru geriliyor... Jüpiter'in tekrar balık burcuna gerilemesi, özellikle Jüpiter koç burcuna geçmeden hemen önce Nisan 2022'de yaşadıklarımızı hatırlatıyor. Burada bahar aylarında neler yaşadınız, çocuklarınız, aşk hayatınız, yatırımlarınızla alakalı konularda tekrar ikinci bir şans elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz sevgili akrep burçları. 27 Ekim tarihinde aynı zamanda Merkür Plüto karemiz var. Burada e, bilhassa yine... E, Sözcüklerimizde, kullandığımız dilde daha naif olmamız gereken, geçmiş meseleleri tekrar tekrar ısıtıp önümüze getirmememiz gereken bir süreç olacaktır. Zihnimiz çok yorgun olabilir, uykularımız kaçıyor olabilir, geçmişe çok fazla takılıp kalıyor ve bugünümüze taşıyor olabiliriz. İşte bunları biraz daha yumuşak geçişlerle atlatabiliyor olmak gerekiyor. 29 Ekim tarihinde aynı zamanda Merkür'de burcunuza geçiyor ve Merkür'ün de burcunuza geçmesiyle beraber kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyor olacaksınız. Bu anlamda özellikle artık Ekim sonu itibariyle kendinize gelmeye başlıyorsunuz sevgili akrep burçları. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 30 Ekim'de ise Mars Retrosu başlıyor. Meşhur Mars Retro'muz, İkizler Burcu'nun 25 derecesinde başlayacak. Mars, İkizler Burcu'nda Mart 2023'e kadar kalacak biliyorsunuz ve burada özellikle 8. ev konularında dönüşüm alanında parasal konular, para giriş çıkışları, eşin mali durumu, derin paylaşımlar, ameliyatlar, operasyonlar alanında aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi ise bu konuları biraz rölantiye alma zamanı. Operasyonlar, ameliyatlar varsa mümkünse Ekim sonuna kadar halledebilirsiniz. Çünkü yılbaşının kadar Mars burada retro hareketli olacak. Para giriş çıkışlarıyla alakalı bir duraksama, bir yavaşlama süreci de hakim olabilir gibi gözüküyor. Sevgili akrep burçlarım. Evet, Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olan, yorum yapan, videoyu beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.